Değerli izleyenler, Türkiye'nin en taraflı sanal haber bilgilerine karşınızdayız. Ben de Enes Ömer Tarkimaza, tarikhaber.com, ana haber bilgilerine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günler çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız bendim, ana haber bilgilerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıyacak olursak, sosyal cep tarikhaber, pinterest tarikhaber, eylem tarikhaber, tiktok tarikhaber, tv, facebook tarikhaber, linkin tarikhaber, yay tarikhaber, Tumblr Tarih ve Tarih Haber, Twitter, Tarih haber, haber, Reddit, Grant, Df7308, Youtube Tarih Haber TV, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar, e, Big Olay'da yayındayız. Big Live kanalımız Tarih Haber TV'den müziğine Op Canlı yayında yayında isterseniz dostlar Op Canlı yayın kanalımız Star Haber ile bizlere ulaşabilirsiniz. hem de ister dostlar dikey kanalımız bu to haber hünevizlere ulaşabilirsiniz <gülüyor> Evet değerli izleyenler, NoLive'da yayındayız ya da e, Twitch'de yayındayız efendim. Twitch kanalımız Tarkabelti bilen bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da videosunun sohbet odaları var değerli dostlar. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Benim ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. istikdarda patlaman meydana geldi biliyorsunuz. Olay nasıl gerçekleşti? Can kaybı ve yaralı sayısından son durum haberimiz. <Gülüyor> son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde korkunç patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Ve yolundaki panik anları ve patlama anı görüntülendi. Son dakika haberine göre İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Sağlık polisi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İstiklal Caddesi'ndeki patlama birçok noktadan duyuldu. Patlama nedeni de 6 kişi yaşamını yitirdi. 85 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Polis hegeplerinin çevredeki incelemesinin sürdüğü ve kimsenin caddeye sokulmadığı öğrenildi. İşte son dakika haberin detayları. Haber, haber, güncel. Son dakika, İstiklal Caddesinde korkunç patlama. Can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Beyoğlundaki panik anları ve patlama an ve an görüntülendi. Son dakika, İstiklal Caddesinde korkunç patlama. Can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Beyoğlundaki panik anları ve patlama an ve an görüntülendi. Son dakika haberi. İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İstiklal Caddesi'ndeki patlama birçok noktadan duyuldu. Patlama nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çevredeki incelemesinin sürdüğü ve kimsenin caddeye sokulmadığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberine göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Saat 16.20 gibi yaşanan patlamanın bir giyim mağazasının önünde meydana geldiği öğrenilirken, patlamanın şiddetiyle birlikte kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Görgü tanıkları çevredeki binaların camlarının patladığını belirtti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın İstanbul'a hareket ettiği öğrenilirken, açıklamalar peş peşe geliyor. Son dakika İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 ölü, 81 yaralı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan son açıklamada kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. An itibarıyla yine dört bir olay yerinde olmak üzere altı kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 bir de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız. Bu olayların arkasındaki kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil, dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara da ulaşılacaktır. Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Türkiye eski Türkiye değildir, bunu herkes bilsin ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya'dan açıklama Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Hayin saldırının hemen akabinde olay yerine sağlıklık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilmiştir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefini ulaşamayacaktır. 4 ve olay yerindesi hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu yaralı sayısı da 53. Farklı rakamlar gelebilir valimiz tarafından aldığımız son bilgi bu. Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefini ulaşamayacaktır. Burada bir terör kokusu var. Sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, şu an itibariyle ilk incelemelerde, kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz ifadelerini kullandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler. Bakan Koca'dan açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. ''Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum'' ifadelerini kullandı. Patlama anı kamerada. İstiklal caddesinde meydana gelen patlama kameraya böyle yansıdı. Patlamada vatandaşların panikle kaçması saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, bir patlama sesinin duyulduğu ve alevlerin yükseldiği anlar objektif yansırken, vatandaşların bağırarak kaçtığı görüldü. Büyük bir kalabalık vardı. Hafta sonu olduğu için caddede büyük bir kalabalık olduğu belirtiliyor. Ambulans hareketliliğinin devam ettiği caddenin üzerinde polis ve helikopterinin de uçtuğu görüldü. Canlı bomba ve bombalı çanta iddiaları cnn Türkiye bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Patlama sonrası tüm kamera kayıkları inceleniyor. Bomba yüklü çanta bırakıldığı konusunda araştırmalar yapılıyor. Terör eylemi ihtimalinde duruluyor. Terör soruşturması başlatıldı. Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı. Patlamayla ilgili 5 savcının görevlendirildiği öğrenilmişti. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda daha hadisenin bütün boyutlarıyla aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yayın yasağı getirildi. Taksim'deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemli sunulur ifadeleri kullanıldı. Radyo ve Televizyon Üst kurulu Başkanı'ndan açıklama. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı'ndan yapılan açıklamada gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbul'umuza çok geçmiş olsun ifadelerine yer verildi. Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haber ve paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, devletimizin tüm bilimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir ifadelerini kullandı. Fırat Oktay, tüm kurumlarımız devrede. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fırat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir ifadelerine yer verdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS, son dakik, Ana Haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> İlk tespit bırakılan değerli erzilenen patlamanın şüphesi o kadar. Son dakika haberine göre caddesindeki patlamanın nedeni o çantamı kadın saldırganın görüntüleri ortaya çıktığı patlama dakikalar önce değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye istihar caddesindeki patlamaya kilitlendi. Korkunç patlamada can kaybı yaralılar olurken patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın görüntülerinde bir çanta bırakıldı, tespit edildi. Bırakanın kadın olduğu değerlendirilirken şüpheli olarak da gösteriliyordu. Canlı bomba ihtimalinin araştırıldığı da söylenmişti. Olaya kadın salgınlara eşkin resmi açıklama geldi. İşte İstanbul'un birçok yerinden duyulan İstiklaldeki patlamada son dakika gelişmeleri. Finans, finans, finans. Son dakika İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni o çantın mı? Kadın saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadan dakikalar önce. Son dakika İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni o çantın mı? Kadın saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadan dakikalar önce. Son dakika haberi, Türkiye'yi, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya kilitlendi. Korkunç patlamada can kaybı ve yaralılar olurken patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlama anı görüntülerinde bir çanta bırakıldığı tespit edildi. Bırakanın kadın olduğu değerlendirilirken şüpheli olarak da o gösteriliyordu. Canlı bomba ihtimalinin araştırıldığı da söylenmişti. Olaya ve kadın saldırgana ilişkin resmi açıklama geldi. İşte İstanbul'un birçok yerinden duyulan İstiklaldeki patlamada son dakika gelişmeleri. Son dakika haberi, İstanbul İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi, büyük korku ve paniğe yol açtı. İlk gelen bilgilerde büyük bir patlama sesi duyulduğu, çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtilirken can kaybı ve yaralıların olduğu da açıklandı. Şimdi herkes İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedenine Sorusunu soruyor. Patlama anı da kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde banka bırakılan çanta olduğu görülürken patlamanın şüphelisi olarak o çantayı bırakan ve kadın olduğu değerlendirilen kişinin gösterildiği öğrenilmişti. Öte yandan patlama sonrası canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'nde yaşananlara ve patlamaya ilişkin bilgiler vermiş, çok sayıda iddianın olduğunu söylemişti. Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kameraların karşısına geçerek kadın saldırgan ve patlamanın sebebiyle ilgili açıklama yaptı. İşte bırakılan çanta ve patlamanın nedenine ilişkin detaylar. Son dakika Oktay, kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu oluştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, kameraların karşısında patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz dedi. İlk Tespit Bırakılan Çanta İstiklal Caddesindeki Patlama Güvenlik Kamerasına Yansırken Görüntülerde 16-13'te Bir Kadın Olduğu Değerlendirilen Bir Kişinin Gelerek Banka Çanta Veya Poşet Bıraktığı Görüldü. Şüpheli Kişinin Bombayı Koyduktan Sonra Uzaklaştığı Kameralara Yansırken Çantanın Bir Süre Bankta Sahipsiz Kaldığı Ve birkaç Dakika Sonra Da Patlama Olduğu Kaydedildi. Patlamanın Şüphelisi Olarak Bu Kadının Gösterildiği Edinilen Bilgiler Arasındaydı. İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Son durumu anlatan Fulya Öztürk çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme ifadelerini kullanmıştı. Canlı Bomba ihtimali. cnn Türkiye bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. Terör soruşturması başlatıldı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. An haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. TPP kararının resmen duyurduğu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Beşiktaş-Antalya spor maçı istikrar Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi. Son dakika Beylikdüzü İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelmesi nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ölü ve yaralıların bulunduğu patlama ilişkinin ilişkin soruşturma başlatıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın stadyumunun Taksim'e yakın olması sebebiyle karşılaşma güvenlik için ertelendi. Citor. Citor. Beşiktaş. Son dakika Beşiktaş Antalyaspor maçı İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi. Son dakika, Beşiktaş Antalya Spor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi. Son dakika haberleri, İstiklal Caddesi'nde patlama meydana gelmesi nedeniyle Beşiktaş Antalya Spor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ölü ve yaralıların bulunduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Tüften yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın stadyumunun Taksim'e yakın olması sebebiyle karşılaşma güvenlik için ertelendi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Antalya spor maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Saat 16.20 civarı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle TFF maçı erteleme kararı aldı. TFF kararını verdi. İki takımın yetkilileri patlamanın ardından yetkililerden gelecek haberi bekliyordu. Acil bir şekilde toplantı kararı alan TFF, maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İşte TÜF'den yapılan açıklama. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF yönetim kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Rodakon Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş Fraport'ta Antalya Spor Karşılaşması'nı ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 6. Ölü 81 Yaralı Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu. En çok aranan haberler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 Acil planlama yapılmalı diyerek duyurdu. 600.000 TL'lik daire 5 milyon üzerine çıktı değerli izleyenler. Bir kent İstanbul'la yarışıyor. Bir kent İstanbul'da yarışıyor. Acil planlama yapılmalı diyerek duyurdu. 600.000 TL olan bir daire 5 milyonun üzerine çıktı. Uzman isimler pandemi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gibi krizlerin Antalya'yı etkilediğini belirterek Antalya sinyal veriyor özellikle hayat pahalı konuta erişebilirlik açısından İstanbul'a yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyecek dedi. Haber. Haber. Yaşam. Bir kent İstanbul'da yarışıyor. Acil planlama yapılmalı diyerek duyurduk. 600 bin TL olan bir daire 5 milyonun üzerine çıktı. Bir kent İstanbul'la yarışıyor. Acil planlama yapılmalı diyerek duyurdu. 600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı. Uzman isimler, pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gibi krizlerin Antalya'yı etkilediğini belirterek, Antalya sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa, Burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyecek dedi. Akdeniz Üniversitesi An Mimarlık Fakültesinden Profesör Doktor Hilal Erkuş Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Antalya'nın ciddi dış göç aldığını belirterek Antalya sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor dedi. Profesör Doktor Erkuş açıklamasının devamında şu anda çok ciddi dış göç alıyoruz. Bu demografik yapıyı etkiliyor. Nüfusun %25'in yabancılardan oluşuyor. Bu da konuta erişilebilirlik problemini gündeme getiriyor. Konut fiyatlarında çok ciddi artış var. Son 3 yılda 600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı diye konuştu. Kent nüfusunun %25'in yabancılardan oluşuyor. Ahü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hilal Erkuş, pandemi ve savaş gibi krizlerin kentlere etkisini anlattı. Bütün krizlerin kentlerde iş ve konut gibi sıkıntılara yol açtığını belirten Prof. Dr. Erkuş, turizm kenti Antalya'nın da bu durumda etkilendiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Antalya'nın dış göç altında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Erkuş, kentteki nüfus yapısının değiştiğini, kent nüfusunun %25 in yabancılardan oluştuğunu, bu nedenle iş ve konut sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını açıkladı. Kira fiyatlarındaki artışla konuta erişilebilirlik probleminin ortaya çıktığını aktaran Profesör Doktor Erkuş, bunun çözülmesi için acil planlama yapılması gerektiğini vurguladı. Pandemi tatil yapma biçimini değiştirdi. Antalya'nın pandemi krizinden çok fazla etkilendiğini aktaran Profesör Doktor Erkuş, dünyadaki krizler özellikle pandemi bütün kentleri etkiledi. Yaşam biçimini de değiştirdi. Farklı yerleri daha çekici hale getirdi. Özellikle turizm kenti Antalya'yı daha fazla etkiledi. Turizm sektörünün kendi içerisinde krizlere karşı aşırı kırılganlığı ve hassaslığı var. İnsanların tatil yapma biçimleri değişti. Her şey dahil oteller değil, daha açık alanları olan, daha küçük butik oteller tercih edilir oldu. Uzaktan çalışma biçimleri farklı kentleri daha çekici hale getirdi. İnsanlar artık o kentlerde tatil yaparak, çalışmayı tercih ediyor. Bu noktada Antalya, Hibrit çalışma modellerinin olduğu farklı yerleşimlerde kırsal alanlarda hem tatil yaptığı hem de çalıştığı mekanları sunmasından dolayı çok çekici hale geldi dedi 600 bin TLlik daire 5 milyonun üzerine çıktı Rusya Ukrayna savaşındaki kriz nedeniyle kentte dışmeç problemi olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Erkuş şu anda çok ciddi dış çalışıyoruz. bu demografik yapıyı etkiliyor nüfusun yüzde25'in yabancılardan oluşuyor Bu da konuta erişilebilirlik problemini gündeme getiriyor konut fiyatlarında çok ciddi artış var son 3 yılda 600 bin TL olan bir daire 5 milyonun üzerine çıktı bu durum emlak fiyatlarını da artırıyor aynı şekilde kiralarda da artış oluşuyor bu ciddi bir problem özellikle öğrenciler burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor. Özellikle Antalya bir taraftan hem çekici oldu hem de burada yaşayanlar için çok ciddi konuta erişim problemini gündeme getirdi diye konuştu. Korkunç canilik. Yeni doğan bebeği camdan aşağı arttılar. Dış güç etkilerine bağlı olarak kentteki yaşamsal ve sektörel değişikliklerin oluşmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Erkuş, şöyle konuştu. Daha önceden Antalya'yı emekli kenti olarak biliyorduk. Şu anda emekliler için yaşanabilir değil. Göç çok fazla. Orta ve aktif yaş grubu elbette burada tutunmaya çalışacak. Kendi bildiği işlerde çalışacak ya da kendi işini yaratıp, yeni sektörlerin oluşmasına da fırsat oluşturabilir. Ekonomik anlamda Antalya'da bir dönüşüm gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir dönüşüme başlanmış durumda. Özellikle yabancıların tercih ettiği hurma-sarısı bölgelerine gittiğimizde, birçok küçük firma açıldığını görüyoruz. Ev tekstil veya estetik gibi konularda farklı imkanları gözlemleyebiliyoruz. Bu kadar çok gelen grup bir sektörde çalışacak ve sektörel dönüşümü de beraberinde getirebilecek. Eğer konuta erişim, yaşanabilirlik ve yaşam kalitesi anlamında yerel halk erişemezse, mevcut genç nüfusumuzu da kaybedebilme riskini barındırır. Burada yaşayanların yaşam kalitesini artırarak, konuta erişilebilirliğini sağlamak diğer sektörleri de etkileyecektir. Aynı zamanda genç nüfusu burada da tutabilecektir ki, biz de gelecekte bu noktada daha sürdürülebilir bir kent olabiliriz. Kendi yerel kültürümüzü ve yerel halkımızı da kaybetmeden farklılıklarımızla büyüyelim. İstanbul ile yarışıyor. Planlama açısından ciddi müdahaleler yapılmazsa evsizlik ve barınma problemlerinin yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Hilal Erkuş, sözlerini şöyle sürdürdü. Antalya, aslında sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa, burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyecek. Evsizlik ve barınma problemi olabilecek. Bu noktada ya nüfus kaybedeceğiz ya da kaçak yapılaşma veya farklı yasal olmayan konut formlarını görebileceğiz. Bu da kentin sürdürülebilirliğini etkileyecek. Bu yüzden acilen konut planlaması, konut politikaları üzerine çözümler getirilmesi gerekiyor. Bu özellikle Antalya kenti için çok ciddi bir sorun. Hem öğrenci hem de burada yaşayan için. Profesör Doktor Hilal Erkuş şehir ve bölge planlama alanında yaptığı çalışmalarla 2018 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı TÜBAGE ile Türban üstün başarılı genç bilim insanı ödüllerinde TÜBAGE şehir ve bölge planlama alanında ödül almıştı. Baget tarafından verilen ödülü Turizm Kentinde Ekonomik Uyum ve Esneyebilme Kapasitesi Üzerine olur. Antalya kenti üzerinden kriz ve sonrası dayanıklılık biçimlerini proje konusu olarak çalışan Erkuş, TÜBAGEBİK'te ise kurgucu beklentiler ve kriz sonrası dayanıklılık stratejileri, Antalya Turizm Kenti örneği üzerinden çalışmıştı. Kaynak, DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bir terimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız video haberimize geçiyoruz gündem yaratacak çıkış geldi adaylık için canlı yayında isim isim verdi açık ara önde değerli izleyenler. Yani. Son dakika ben öyle İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış geldi. Adaylık için canlı yayında isim verdi. Açık ara önde. Son dakika ben öyle Türkiye adım adım seçime yaklaşırken özellikle Millet İttifakı'nın kim aday olacak göstereceği merak konusu oldu. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşuluğu bugünlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ay, ayır, Ağır Ağır. Ali Oğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Ağaroğlu yapılan anketlerde öne çıkan ismi açıkladı. İşte son dakika haberlerin detayını. Haber. Haber. Politika. Son dakika İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış. Adaylık için canlı yayında isim verdiği açık ara önde. Son dakika İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış. Adaylık için canlı yayında isim verdiği, açık ara önde. Son dakika, Türkiye adım adım seçime yaklaşırken özellikle Millet İttifakı'nın kimi aday olarak göstereceği merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu bugünlerde İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağralioğlu yapılan anketlerde öne çıkan ismi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Türkiye, Haziran 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı. Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanık bulunamadı. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtilirken Millet İttifakı'nda daha çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağrali Katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna yanıt verirken anketlerde önde olan ismi de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları. Bütçe görüşmelerinden sonra seçim sürecine girilecek. Türkiye'nin bütçe görüşmelerinin hemen sonrasında seçim sürecine gireceğini söyleyen Aralioğlu, Cumhur İttifakı taraftarlarının beklediği şekilde adaylık müzakeresi yapmadık diye konuştu. İstanbul seçimlerini hatırlattı Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardı. Anketlerde önde olan ismi açıkladı. Açıklamasının devamında Arali Oğlu şunları ifade etti. CHP'nin genel başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde Türk sonuçlar ayrıdır. Mansur Bey daha avantajlı ve önde görülüyor. Belli bir süreden sonra yaptıklarınız bir partinin içine karışmak gibi algılanabilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İçten çıkarılan kişi Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Ana haber vertenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Şartlar belli olduğu tarih netleşti Ocak 15'ten sonra EYT'de şimdi de Şubat heyecanı yaşanacak değerli izleyenler. Son dakika haberin ETD yaş ve prim şartı netleşti. Maaş kitapları başladı tarih belli oldu Ocak 15'ten sonra şimdi de Şubat heyecanı yaşanacak. ETD düzenlemesi için geri sayım Kendin son dakika haberleri de yakından takip edilmeye devam ediyor. Ocak ayı içerisinde yasalaşmayı bekleyen EYT düzenlemesi ile ilgili başta buçuk milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Yaş ve prim şartıyla ilgili çalışma sosyal güvenlik bakanı veya bilginden çok önemli aşılamalar gelirken, EYT düzenlemesinden faydalanacak vatandaşların ilk maaşını alacaklar tarihte netleşti. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. Finans, finans, ekonomi. Son dakika eğitle yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı. Tarih belli oldu, Ocak 15'ten sonra şimdi de Şubat heyecanı. Son dakika eğitle yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı. Tarih belli oldu, Ocak 15'ten sonra şimdi de Şubat heyecanı. Eğliyeti düzenlemesi için geri sayım sürerken son dakika haberleri de yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ocak ayın içerisinde yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle ilk başta 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Yaş ve prim şartıyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok önemli açıklamalar gelirken, EYT düzenlemesinden faydalanacak vatandaşların ilk maaşını alacakları tarih de netleşti. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. Son dakika, EYT düzenlemesi için artık gözler meclise çevrildi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için geri sayım başladı. Aralık ayın içerisinde meclise gelmesi beklenen düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra 15 Ocak'ta yasalaşması bekleniyor. Merakla beklenen düzenlemede yaş ve prim şartı netleşirken, eğikte ilk maaşlar ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı da belli oldu. Bakan bilgi, eğikte 1,5 milyon kişi emekli olacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceğini söyledi. Bakan Bilgin konu hakkında, biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah Aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var ifadelerini kullandı. Eğit'te yaş ve prim şartı değişmeyecek. Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, eğit'te yaş ve prim şartının değişmeyeceğini duyurdu. Bilgin, EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam, Haziran'da aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz?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 Bakan bilginin açıklamaları sonrası Habertürk yayınında EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunan vergi uzmanı Muhammed Bayram, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğitte prim ve yaş şartı netleşti, ihtiyaç var, mümkün değil. Şartları sağlayanın emekli olacağını belirten Bayram, şu anda ben eğitliyim diyen kişi 1,5 milyon kişi. Prim gün sayısını doldurmayanlar, sigortalılık süresini doldurmayanlar, bunları doldurdukça emekli olacak. Sayın Nebati'nin söylediğine göre, 15 Ocak'ta bu yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra vatandaşlarımız dilekçe ile başvuracak. SBK kanununa göre, bir sonraki ay emekli maaşı bağlanacak. Yani Ocak ayında yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurursa ilk maaş Şubat ayında alınacak ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gram altında 2022'nin zirvesi. İpto para borsası FTX sifrasını istedi.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 Twitter, Whatsapp, Instagram, internete bir açıklama var? BTK'dan açıklama geldi. Değerli izleyenler. Twitter, Whatsapp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya ve internette erişimde sıkıntı mı var? BTK nedeniyle açıkladığı band daraltma uygulaması nedir? Değerli izleyenler. Twitter, Whatsapp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya uygulamaları ve internet neden yavaşları? Instagram, Twitter, Whatsapp, TikTok ve YouTube gibi çoğu sosyal medyanın kullanıcıları? Instagram, Whatsapp ve Twitter çöktü mü? İnternette sorun mu var? İnternete başladığımız sorularının cevabını arıyor. Kullanıcılar sosyal medyada erişim sorunu ve internete yavaşlama olduğunu bildirdi. Bu kısa sürede gündem olurken BTK'dan bant daraltma açıklaması geldi. Peki bant daraltma uygulaması nedir? Detaylar haberimizde. Haber. Haber. Teknoloji. Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya ve internete erişimde sıkıntı var? BTK nedenini açıkladı. Bank daraltma uygulaması nedir? Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya ve internete erişinde sıkıntını var? BTK nedenini açıkladı. Bank daraltma uygulaması nedir? Twitter, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya uygulamaları ve internet neden yavaşladı? Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Youtube gibi çoğu sosyal medyanın kullanıcıları, Instagram, WhatsApp ve Twitter çöktüğünü, internette sorun İnternet internet yavaşladığını, sorularının cevabını arıyor. Kullanıcılar sosyal medyada erişim sorunu ve internette yavaşlama olduğunu bildirdi. Bu kısa sürede gündem olurken, TikTok'un bank daraltma açıklaması geldi. Peki bank daraltma uygulaması nedir? Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve YouTube, sosyal medya uygulamaları çöktüğünü. İnternette yavaşlama mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcılar platform ve hizmetlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde de sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek Instagram ve Twitter çöktü mü, İnternette sorun mu var? İnternet yavaşladı mı? şeklindeki soruların yanıtını araştırıyor. İnternetin yavaşlaması ve sosyal medyaya erişim sorunu ile ilgili haberler kısa sürede gündem olurken, dan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İnternette sorun mevul var. Sosyal medya uygulamaları çöktü mü? Kullanıcıların iddiaları Don Detel Türkiye sayfasına da yansıdı. Burada YouTube, Instagram, Twitter, Telegram TikTok ve WhatsApp gibi hizmetleri kullanan kullanıcılardan olası problemler ve yaşanan problemlerden dolayı raporlar geldiği görüldü. İttidan duyuru geldi. İlanın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Taksimde meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında banklara atma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etini aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili bilimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için banklar altma uygulaması yapıldı. Banklar altma uygulaması nedir? Sosyal medyada banklar altma uygulaması ne anlama geliyor? Sosyal medyada banklar altma uygulaması açıklaması sonrası çok sayıda kişi banklar altma uygulaması nedir? ''Sosyal medyada bank daraltma uygulaması ne anlama geliyor?'' şeklindeki soruların yanıtını arıyor. Vatandaşlar sosyal medyada banklar daraltma uygulamasına dair bilgi almak için internet üzerinden sorularının yanıtını ararken, bank daraltma uygulaması nedir? Bank daraltma uygulamasının anlamı üzerine araştırmalar yapıyor. İşte detaylar. Bank genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılırken, İnternet üzerinden edinilen bilgilere göre bank daraltma uygulaması, internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamına geliyor. Siteye erişim engellenmiyor ancak veri akışı daraltılıyor. Bundan dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş oluyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Facebook çöktü mü, neden girilemiyor? Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Taksim'deki patlama ilişkin açıklama geldi değerli izleyenler. İletişim Başkanı Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlama ilişkin açıklama geldi. İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve ilk belirmele göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ikisi ağır 85 kişinin ise yaralandığı patlama ilişkin İletişim Başkanı Fardin Altun'dan açıklama geldi. Altun yaptığı açıklamada yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmekleri ifadesini kullandı. Bir yandan yapılan duyuru da... Patlamayla ilgili yayın yasağı getirilmişti. Haber. Haber. Güncel. İletişim Başkanı Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama. İletişim Başkanı Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama. İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, İkisi ağır 81 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir ifadelerini kullandı. Öte yandan Türk'ten yapılan duyuru da, patlamayla ilgili yayın yasağı getirilmişti. İstanbul'un simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybederken ikisi ağır 81 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. İstiklal Caddesi'nde patlama. İşte o anlar. Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarının sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeyi, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Sosyal medyadan geçici yayın kararıyla ilgili görseli paylaşarak İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemli sunulur ifadesini kullandı. Ağır. İlginizi çekebilir. İstiklal Caddesindeki patlamanın nedeni ne? Taksim'de patlama. Siyasilerden ilk mesajlar. Taksim'de korkunç patlama. Olay anından yürek burkan görüntü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nefessiz kalana kadar oğlunun boğazını sıktı. Babanın yaptıklarıyla apartman ayağa kalktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ülkelerden patlamaya ilişkin taziye mesajları yayınlandı değerli izleyenler. ülkelerde İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları geldi. Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna, Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya, Çekya, Fransa, Yunanistan, İstediğe, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, NATO, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Türkiye'deki yabancı ülke temsilcilikleri, alt kişinin yaşamı yitirdiği ve ikisi ağır, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki patlama ilişkinin taziye mesajı yayınlanırsın. Haber. Haber. Güncel. Ülkelerden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları geldi. Ülkelerden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları geldi. Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna, Hollanda... İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya, Çekya, Fransa, Yunanistan, İsveç, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, NATO, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Türkiye'deki yabancı ülke temsilcilikleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve ikisi ağır 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna liderleri, İstanbul'daki patlama hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Öte yandan, NATO ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle Dışişleri Bakanları, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti. Erdoğan'a, Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu. İstiklal Caddesi'nde patlama. İşte o anlar. Pakistan. Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif, Titter'den yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim meydanında yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz açıklamasını yaptı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, televizyonlardan yaptığı açıklamada, Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız dedi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne? Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır ifadelerini kullandı. Hollanda. Hollanda Başbakan Mark Rutte, Twitter'dan yayınladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti. Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu. İngiltere İngiltere Dışişleri Bakanı James D. Leverry, yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayrimeşru şiddet eylemine karşı Türkiye ile dayatma içindedir ifadesini kullandı. Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbocuk'ta İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal Alışveriş Caddesi'nde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla paylaşımında bulundu. İtalya İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki görüntüler korkunç. Hı. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim ifadelerini kullandı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'dan gelen görüntüler korkulmuş. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde ifadelerine yer verdi. Bu arada İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı. Avusturya Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Beden Twitter'dan yaptığı açıklamada Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Van der Beden korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Datikter'den yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul'daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum paylaşımında bulundu. Ayrıca, Ana Muhalefet Sosyal Demokrat Parti, SPÖ, Genel Başkanı Pamela Randi korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti. Çekya. Çekya Dışişleri Bakanı Jean Lipovsky, TİTLER'den yaptığı açıklamada İstanbul'daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti. Lipavský, düşüncelerin kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle, Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum paylaşımında bulundu. FRANSA Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir ifadelerine yer verildi. Yunanistan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi. Açıklamada, Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi yer aldı. İsveç İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Birlistlöv, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bu öleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkı ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Ürdün, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan Elmecali yaptığı yazılı açıklamada, Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz ifadelerini kullandı. Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da Taksim'de meydana gelen terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Mısır Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmet Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı. Ebu Zeyd, Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsallığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennesinde bulundu. Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, Tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu. Suriye Geçici Hükümeti Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye devletine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz paylaşımında bulundu. NATO NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi. Stoltenberg, NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir ifadesini kullandı. AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhali de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhel'yi, yaralılara da acil şifa diledi. Charles Michel'den paylaşım. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu. İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklaldeki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla dedi. Yabancı Temsilciliklerden Taziye Mesajı Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı Büyükelçi, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için Taziye mesajı yayınladı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Manmanoy, Twitter hesabından paylaştığı Taziye mesajında, İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye. İl ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Twitter hesabından yaptığı açıklamada beyin yolundaki patlamada can kayıtları olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek kurbanların ailelerine ve yakınlarına teselli diledi. Avrupa Birliği, AB, Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meylandrut, patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar. Yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye mesajını paylaştı. Türkçe paylaşım yaptı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Twitter'dan Türkçe taziye mesajı paylaştı. Bodnar mesajında, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendi. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Türkçe olarak, Bugün İstanbul'da birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı çok üzgünüz. Ölenler için Allah'tan rahmet ve yaralananların çabucak iyileşmesini dileriz mesajı yayınlandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kalp Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden de İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başım sağ olsun Türkiye yazılı taziye mesajı paylaşıldı. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danmi Angan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herstlöp. Finlandiya ve Kosova'nın Ankara Büyükelçilikleri de Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nefessiz kalana kadar oğlunun boğazını sıktı. Eğer yerine bu haberimize bitti. Biz ayrılan süren sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız. haberimize sitemizde geri alan haberlere bakabilirsiniz.